Aaa bir dakika abim gelecek bir, abim gelecek. Geldi bireee. Ay. Ay. Ay almasın gülüm. Canım. canım abim, canım abim. <gülüyor> Kaç yılda görüşemiyoruz be abi. Canım yeğenim çağırma gelmez. Dur dur kapatma ya, yengen de gelecek. <gülüyor> yengen de mi geliyor? Abi. Ya abi ne bileyim ya, biz böyle afacan arası harf bir ara toplanalım demiştim. Ya ben her şey aslında bile çağırmadım ya. Evet ya. Yengen sizi bırakın ya? Çok severim sizi. Ya Nazma amcanın düğününde hepinizden nefret ediyor diye bağırdık bize. Canım öyle demek istemek. O şey demek istedi. Şey. Ne? Ya, hani şeyini boş ver canım. Onun sizin bilmediğiniz çok şey var. O. Size göstermeliyim. Sana gösteriyor yani. Yo, ya, bana da gösteriyor. Onun kendinin bile bilmediği bir tanımı var canım boş ver. Ne gibi? Ya ne gibisini boş ver ya. Hıh bak o sizi çok seviyor. Benim için gelirken dedi çocukları dedi pastahaneden bir şeyler alın dedi. Aç kalmasınlar dedi. Gelin ona tamam. şimdi. He, he. Tabii, tabii. Herkese merhaba canım benim. Hoş, Hoş, Hoş geldin yenge. Hoş geldin yenge. Hoş geldin. Ay ben sizi ne kadar özlemişim. İyi ki demişsin yenge sen de gel. Ay bir dakika ya. Siz bana demediniz ki ben fikrin mesajlarını okudum da öyle gel. Ya istemiyorsunuz vallahi. Neyse tamam yok yok öyle şey olur mu yenge? Gel gel, gel yenge. Ya vallahi Ayşe'cim gerçekten sizin arca konuşacaklarınız bir şeyler var. Ne bileyim ailecek birlerin arkasından atıp tutmayı seviyorsunuz. Şimdi belki benim de arkamdan konuşmak istersiniz. Gideyim bari ben rahat rahat arkamdan konuş. Vallahi ben sizi rahatsız etmeyeyim. E Michelle, niye arkadan atıp tutalım ya? Aynen. Of abartma tamam bak. Çocuğum ne kadar güzel sofra hazırlamış. Hadi e, gel bari sen de otur yemek yiyelim. Hadi tamam gel. Gel mi sen gel? Sen sigara çıkın. Şöyle Ne otur. Yapma orkayı otur. Yenge sen bize pasta mı aldın? Niye zahmet ettin ki? Yok bir tane ben kendime poğaça aldım. O kadar açım ki vallahi... <gülüyor> Sen şimdi güzel yemek yapmasın da ben aşırı yağlı yemekler yemiyorum ki. Yiyemem. Yemiyorum vallahi gerçekten. <gülüyor> ya bazen ben o kadar özel yorum. Ya bazen ben o kadar kıskanıyorum ki. Ya ben de diyorum keşke sizin gibi ne yediğime bakmasam. Sizin gibi mideme röp, röp röp röp götürsem. Yağlı mı giriyor mideme, çöp mü giriyor bakmasam keşke. Ama bunlar bana dokunuyor, yemiyorum. Mamayı dokunuyor. <gülüyor> Aşk olsun yenge ya, ben yağlı mı yapıyorum yemekleri? Asla bir tanem, ağzım, ağzım, ağzım. asla güzelim benim, asla. Şimdi biz hep sana diyoruz ya, sen halana çekmişsin. Ben senin yemek yapman da halana çekmiştim diye. Ben o yüzden öyle söylemeyeyim gidin. Emişen, yemeklerimin nesi varmış? Senin yemeklerin on numara, senin yemeklerin mükemmel. Ben hep dışarıdan duyuyorum senin yemeklerin ha.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 Vallahi seninle gurur duyuyorum gerçekten. Teşekkür ediyorum. Ama biliyorsun ki benim işim bu. Seyahat yazarıyım. Gerçekten çok güzel. Hatta meslendi arkasın sevgili ablacığım. Sağ ol canım. Ben de hep senin örnek aldım halacığım ya. Ne güzel bütün dünyayı geziyorsun, görüyorsun vallahi bravo. Vallahi, vallahi bravo. bravo. Sana helal olsun. Hasta anam var demedin. Yatalak anam var demedin. Nasılsa bakan var dedi. Sana Bak, helal olsun ne gurur duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten sizin bu birbiriniz olan kitlemeleriniz. Ben gereklenmeni isteyecektim, Kitleme neden ben çıktım? Ne diyorsun şimdi? Vallahi hepinizden ayrı ayrı gurur duyuyorum. <gülüyor> Evim de çok güzel ya değil mi amca? Tabii canım çok güzel. Kimden <gülüyor> emasyon diyorsun ya diye diyebiliyor musun sen?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 Sen de kahtalım mıç olmaya çalışırsın sana bir şey ya. Sus, sus. bir şey diyorum <gülüyor> burada. <gülüyor> Sen de sakın babamdan bir şey isteme kızım. Bu saf amcan burada oturuyoruz <gülüyor> biz sana yardım ederiz vallahi. Vallahi <gülüyor> yediriz. Söylesene beş süre <sura> göndersin gerçekten. Ben de biliyorum. Zaten böyle saçma sapan şeyleri harcamaya bayılır. Gidersin kendine bir tane havlu alırsın. Teşekkür <gülüyor> ederim yengeciğim ben öyle bir şey istemiyorum sağ ol. Ya Ayşeciğim lütfen. Sen ödeyebilir miyim, ödeyemez miyim diye gelmiş ki 3 artı 1'e çıkmışsın. Bizim de çocuğumuz okudu ama biz kimseden bir kuruş yardım görmedik. Vimuchen. Ama ben yaparım. Çünkü biz bu ailenin enayisiyiz. Enayisiyiz. Enayisiyiz. Enayisiyiz. Ben çıktım. Esnaf olma. Senim esnaf olayım. Biz enayisi miyiz bu halenin fikri? Yani hani kolun öyle şey anayacağım. Sen çok tatlı. Boşun hani, becen ya. Boş Yeter ama bak böyle dolaylı anlatım, dolaylı laf sokmak da bir yere kadar. Artık yemiyor. On yıldır bir araya geliyoruz, hep bir kavga, hep bir çirkinlik. Yeter be hep, Allah Allah ya, Allah Allah ya. Kusura bakma yani de, siz benim paralarımla ev sahibi oldunuz. Ben bir kelime ettim mi? Ha şimdi ettin ya. Ha? Ya siz lan körsünüz ya. Siz vallahi lan körsünüz. Sizden adam olmaz.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 Ya ben bu aile için saçımı sulkülge ediyorum, canımı veriyorum. Şu kötü Gülşen kadın kadar değerim yok. Ya tamam yenge ya, bırakır mısın şu dramı? Şurada kırk yılda bir toplandık, içte et de lütfen. <gülüyor> ya <gülüyor> özür dilerim bir tane. Ay vallahi çok özür dilerim bir tane. Evin eksikliğini görelim diye yaptığın yalandan toplantıyı gördüm, affet beni. Ama ya Ya yorma kız aklı. Yok bir tane. Sen şimdi liste yapmıştın biberimizi ne istiyorsan, bu mal amcan sana alsın, bu saf amcan para basıyor, al, al, al, al. An, al, al, al. Sa, saf amcan para basıyor, sen, sen bu amcandan iste kızım. Ya Ayşe'nin plazma yok gibi ya evde. <gülüyor> al bak, bu mal gördü eksikliği. Senin eksikliğini biz görelim, <gülüyor> baban gitsin, yazlık al bir tane Ya yenge lütfen ama ya, şu yaşta ne bilin bir yazlık arı alacağız, niyetlenmişiz. Bir manevi bağ kurmuşsun, yaptığın iş değil ya, valla bozuluyom ya. Küsme, küsme. Valla küsüyom ya. Ya Mustafa abiciğim, Allah aşkına bak, darılırım. Lütfen, sen ev al, biz gelip seni temizleyeyim, vallahi. Sen ev al, ben gelip senin evini temizleyeyim, gerçekten, sen hiç utanma, gerçekten. Ya siz bu aileyle rezdiriniz, sahipsiniz, dikkat edilsin Allah ya. Sen, sen benim ailemle nasıl böyle konuşursun lan? <gülüyor> Çabuk mu insanlardan özür dileyeceksin? Yoksa, ananamıyorum kendimi. Parçalarım ben de. Parçalarım ben de. Yolunlarım ben de. Kendimi atamıyorum. Kardeşim, alışma bak. Neydi? Hayırlı. Sizin geliştiriliyor Seç, ben mi bu ailemiz? <Gülüyor> siz benimle nasıl konuşuyorsunuz <Gülüyor> Hayır, yok. <gülüyor> ha. Siz bizim ailemizde göz kanıyorsunuz. Ben bir daha da bu ailele görüşmeyeceğim aşkım. Sana helal olsun. Hı, Uçak ile çıkınma, 10 metre kada kurtardım. Manlayan konten. Ya ne oluyor ya? Neden bu aile biz bir araya gelemedi? Neden böyle oldu? Sana bir sır vereyim küçük kız. Eğer bir aile bir yengeye düşmezse, o aile dağılmaya mahkumdur. Yürü kızım. Ne var?